Özeti başlıyor. Dolar 18,81 Euro 20,43 altın 1166,14 Borsa 5.192 Bitcoin 23.009'a gün düşüşle kapattılar. Dört gözle bekleniyordu İstanbul'da yılın ilk karı Silivri'ye düşmeye başladı. Son dakika haberine göre transferden hareketine kadar yaşandı. Fenerbahçe Jayden Osevolta'yı resmen açıkladı. Otokorda telefonla konuşan yolcu otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Selamlar transfer hareketli gelenler kadar gelenlerde konuşulacak. İntihar etmek için çıktığı binada dakikalarca asılı kaldığı kameralar an bir Bu işlerinden ABD ve Avrupa'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarına uyarı yapıldı. Irkçı ve sa ırkçı saldırılara karşı dikkatli olunması talimatı belirilsin. Son dakika haberi göre Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer açılımı yapıldı. Milli futbolcu resmen açıkladılar değerli izleyenler ve bu haberimize gün özlediğiniz sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.